cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana la casa del merengue la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción. Bugün çok güzel bir restoran önereceğim. Tamamen burrito üzerine kurulmuş. La Morelle Haguri'nin alışveriş merkezinde bulunuyor. Ama Mancet'in farklı noktalarında da yerleri var diyebiliyorum. Müzik Müzik Müzik La la la la la la la, la casa del merengue. La la la la la la la, y la casa de la bachata. soğuk olmasına rağmen burada teraslar yazlık, kışlı dolu oluyor, dışarı böyle sobalar kuruluyor, ışıklandırmalar yapılıyor, çok tatlış bir ortam oluşuyor. Bu hafta sonu toprakla oynayarak sakin bir şekilde geçirmek istedim. Öncelikle böyle büyük saksılarımı hazırladım ama henüz yeterli toprağım yok, tekrar toprak satın almam gerekecek. Gün toprak karışımını hazırlarken birkaç tane solucan buldum. Bunlar cins solucanlar, kızıl Kaliforniya solucanları ve çok değerli solucanlar. Toprak için çok önemliler. Sonra bu sabah erkenden uyandım ve 40 litrelik solucan gübresine, 20 kilo solucan gübresine böyle tek tek ayıklayarak içerisindeki bütün solucanları seçtim. Kendi özel solucan kabımı oluşturdum. Bunu sevgili Utku'nun Instagram sayfasında görmüştüm. Kendisinin kentte ekolojik hayat şeklinde çok güzel bir YouTube sayfası var. Açıklamalar kısmına eklerim bakmak isterseniz. Baya faydalanabileceğiniz bir kanal. Kolucanlar şu anda stresliler. Yer değişikliği yaptıklarından yemeden içmeden kesildiler ama bir sonraki videolarda onların da durumundan haberdar ederim. Özellikle Erasmus'la gelen arkadaşlarımız için bugün Burger King'i ziyaret etmek istedim. Bu gibi restoranlara gelmeden önce mutlaka uygulamalarını indirin çünkü çok güzel teklifler oluyor. Örneğin ben bugün 1 adet Big Mac hamburgeri 1 euroya alacağım. İçecek konusundaysa ben genelde su tercih ettiğimden çok büyük bir avantajı olmuyor ama sınırsız dolum hakkınız var. Bir kere içecek aldıktan sonra sınırsız dolum yapabiliyorsunuz. Ben hiç kullanmadım ama çoğu restoranda böyle mikrodalgalar da oluyor. Bu hizmetten de yararlanabiliyorsunuz. Yemekten sonra biraz yürüyüş yapmak için braba Murio'ya geldik. Bu cadde çok uzun ve çok güzel bir cadde. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Merkez haricinde bir yerleri de görmek isterseniz önerebileceğim caddelerden birisi. Toplarımdan birini Barcelona'ya göndermek için yola çıktım. Daha sonrasında bir arkadaşla yemek yiyip Adel oynamaya geçeceğim. Adel Meksika'da ortaya çıkmış bir spor. İspanya'da da bayağı meşhur. Tenis gibi bir oyun diyebiliriz ama kort çok daha küçük ve 4 kişiyle oynanıyor. Benim ilk günüm olduğundan biraz pratik yaparak başladık. Sportlar genelde bir buçuk saat için kiralanıyor. Biz de yaklaşık bir buçuk saat kadar oynadık. Daha sonrasında bir şeyler içmek için bir bara oturmak istedik ama yarın Sema'nın sanatı olduğundan hemen hemen her yer kapalıydı. <gülüyor> Bu bahsettiğim Semana Santa Bayramı'nı belki Paskalya olarak biliyorsunuzdur. Pazartesiden itibaren kutlamalar başladı. Bugün Perşembe, asıl günü bugün yani. O yüzden Toledo'da olmak istedik, oradaki gösterileri göstermek istiyorum. Toledo'ya doğru yola çıktım. Lan ana caddedeyiz. Turistlerin en çok olduğu yerdeyiz yani. O yüzden fiyatlar bir tık daha yüksek. Normalde Toledo'ya gelirken bu yürüyen merdivenler tarafından değil de arka taraftan nehir kısmından giriyoruz. Orada turistler daha az oluyor. Toledo'nun daha sakin sokaklarını, insanların yaşadığı, gerçekten Toledo'yu görebileceğiniz yerlerde bulunuyoruz. Ama bugün gösteriler için geldiğimizden biz de normal bir giriş yaptık. Ama zaten turist olarak gelirseniz bu yerleri görebilirsiniz. Ben diğer tarafları da görün istiyorum. O yüzden gidilecek yerler listeme Toledo'yu tekrardan ekledim. Yakın bir tarihte umuyorum dönüp oraları da kayda alarak sizlerle paylaşacağım. Müzik 8.5 buçuk gibi başlayacak. Yani henüz bir buçuk saat var. Ama insanlar yerlerini almaya başladılar. Biz de birkaç yere daha girip yerlerimizi alacağız. Diğer türlü yer bulmak gerçekten çok zor oluyor. <gülüyor> Yaşadıkları heykeller çok ağır olduklarından birden fazla kişinin senkronize bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Oh, oh, oh. videolardan hoşlanıyorsanız yorum bırakarak desteklemeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.